Evet arkadaşlar az kazan sürekli kazan formüllerimizden birine daha hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi burada yine 3 tane maç seçtik. Ee, böyle bir ben numara koydum kafamda Siz oynadığınız günü bu şekilde maç seçeceksiniz. Şimdi bakın e, burada 16 kupon var. 16 kupondan bir tanesi konti garanti. 2-8-8-2 e, kağıdımız var. Bu 8-8-2 tane 16 kuponu anlatacağım şimdi size. Bir tanesi tutma ihtimali %100. Hatta iki tane de tutabilir. Hemen ispatını gösteriyorum. Bakın arkadaşlar burada aynı sistemdi. Ben oynadım size göstermek için. E, emin olun diye. Çünkü inanmayanlar var. E, yarı, yorum yazanlar var arkadaşlar. Yanlış diye. Hiç de bile yanlış değil. İşte gördüğünüz gibi iki tane kupon tutmuş. Önemli olan bir tanesinde aldı. Verdiğimiz parayı geri almak. İkincisi tuttuğunda da daha fazla para almak. Yani önemli olan arkadaşlar ilk önce verdiğimiz parayı almak. için devam edelim. Bakın 429, 434, 437 dedim ben. Mesela böyle numaralar koydum. Şimdi bir maçın berabere ihtimali, bitme ihtimali %10. %90 bir ya da 2 biter. İlk 8 kuponda bu sistemi uyguladık. Bakın 429, 434, 437. Bakın altına ganyanlarını yazdım. Bu şekilde ortada maçlar olacak yani. Gayanlar eşit olacak birbirine ki çarpıldığı zaman cebinizde bir 10 ganyan 12 ganyan garanti olsun. Şimdi bakın arkadaşlar 429'a 1-2 434'e 1-2 437'ye 1-2 İki şart e, şans girdik buna e, sonuç girdik. Hemen yukarı bakın birinci satıra 429 1-1-1-1 4 tane 1 yazdık. 6'a 1'in satır devamına 429, 2, 2, 2, 2, 2 yazdık. 4 tane yan yana. Yukarıdan aşağı 1 kupon, 2. kupon, 3. kupon, 8 kupon var burada. Devamında da 2. kupon gelecek. 2. satıra bakın 434'e. 2 tane 1, 434, devamında 2, 2 yan yana yazıyoruz. Altı bakın 2. satır devamına. 434, 1, 1, 434, 2, 2 yazdık. Şimdi 437'ye geldik. 3. satıra bakın yukarı. 1, 2 dedik ya... İhtimallere 1-2-437-1-2-437-6'a bakın 3. satıra. 1 2 devamında 1 2 yazdık. Şimdi bu x8 kuponumuz. Ee, şimdi 2. 8 kupona geçiyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi 2 tane takip ettiğiniz maçlarda maç ekleyeceksiniz arkadaşlar buraya. 3 maç kontu garanti. Az kazan sürekli kazan. Bakın. Biraz önce 429'a ne demiştik? 1-2 girdik. Burada 0-1 şifte şans 2. Yani 3 ihtimali 3'ünde oynuyoruz. 434 1 02 çifte şans. 437 01 çifte şans. 2 ne yaptık burada? Conti garanti yaptık. Siz şimdi 2 tane maç eklediğinizde kuponun bir tanesi tuttuğunuzda verdiğiniz parayı alırsınız. Keyif yapar. Zarar etmezsiniz. Veya biraz daha fazla para alırsınız. O ihtimali var. 2 kupon tuttuğunda ise zaten süper olur arkadaşlar. Biraz önce size ispatını gösterdim. Şimdi bakın 1. satıra ilk bakın. 429'a ne demiştik? 01 1 çifte şans demiştik. Değil mi? 1. ihtimale. 429'a yan yana 4 tane 0 1 çifte şans diyoruz. Bu birinci kupon ikinci kupon diye yukarıdan aşağı 8 kupon. Birinci satırın devamına bakın 429'a ikinci şansa ne dedik 2 verdik değil mi? 429'a da 6'a birinci satır devamında 4 tane yan yana 2 dedik. 434'e geçtik ne dedik 1 ve 0 2 çifte şans dedik değil mi? 434 1 1 434 0 2 0 2 çifte şans bunlar ikinci satır bakın. Aşağı 2. satır devamında 434 yine 1, 1 yan yana. 434 yan yana 0, 2 çifte şans, 0, 2 çifte şans dedik. 437'ye geldik. 3. satıra bakın yukarı. 0, 1 ve 2 dedik. 0, 1 çifte şans. 3. satıra bakın. 437, 0, 1 çifte şans, 2. Devamına bakın. 437, 0, 1 çifte şans. Devamında 437, 2. Altı 3. üçüncü satır devamına 437-01 çifte şans 2. Devamında 437-01 çifte şans 2. Yani 2 8 kuponumuz da bu. Toplam 16 kupon. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Ee, devamında bir formülümüz daha var. Sonuna kadar izleyin. iki tane maç ekli ekliyorsunuz bu 16 kupona. iki tane maç eklediğinizde arkadaşlar ne olacak? Ee, Ganyen az bile olsa 3 pisti bile yapsanız... 3, G, 3 misli 16 kupon 48 lira yapar. 3 misli bile yapsanız arkadaşlar en az verdiğiniz parayı hatta fazlasını da alabilirsiniz. Ama 2 kupon tutarsa tabi şansınız biraz yavar giderse 2 kupon biraz şans. Tutunca da verdiğiniz parayı 2-3'e katlama şansınız var. Şimdi bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Diğer e, formülümüze geçelim. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.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 121. maç, 122. maç diye koydum arkadaşlar. Şimdi orada 120. maç 233, 230, 121. maç 243, 240 ve 122 üst, 124 üst dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki iddia istatistiklerine, maç istatistiklerine bakarsanız arkadaşlar, bir kere maçı sıfır gelme olasılığı yüzde 10.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 Çarpın arkadaşlar, ganyanları 100, 120, 130 lira alma şansınız var. Ben burada kabartılsak bir hesap yazdım, yaptım size. Vereceğiniz para 24 lira, alacağınız para 120, 120, 100, 130 lira. Ganyana göre 3 aşağı, 5 yukarı alır arkadaşlar. Şimdi buradaki amacımız az kazan, sürekli kazan. Şimdi biz en başta anlattım, adam bir milyar aldım diyor. E kaç para vermişim diye kadar? E bu hafta bir buçuk iki milyar vermişimdir diyor. E o zaman sen zarardasın arkadaşım.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 Orada daha önceki tutmuş kuponlardan da yaptığım videoları ispatlayarak bir sonraki videoyu seçiyorum. Bu şimdi size gösterdiğim benim maçı maçları seçtiğimde oran e, kombinasyon yani olasılık hesabına göre yaptım ben bunu. Bu az kazan, sürekli kazan formülüm arkadaşlar. İnternet sitemde de e, görebilirsiniz e, www. E, e, programı, Sonuçları programı.matchsonuclari.com sitemizin adı arkadaşlar